Bu kararı ancak, boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi. Bu karara da, o beyin selametini düşünen bir hatun rıza gösterirdi. Şey babamın dediği gibi, benim de imnam buymuş. Bu iki obanın birleşmesi için yapılmış bir evlilikse de... <gülüyor> ...iki obanın menfaatinden ibaret bir evlilik değildir. Ya nedir?